Baba. dur aaa aaa içerik içerik içerik alın size içerik hem de çok yeni bir şey içerik mükemmeliz o bir içerik mükemmel bir içerik 5 çarpı 5 yani 5 dakikada 5 bilgi artık başlıyor yani başlıyor derken Birkaç yüz sonra yakında başlıyor. 5 dakikada 5 milyar. Şimdi 5 dakikada 5 milyar. 5 çarpı 5 nedir? Size 5 5 5 anlatacağız. Evet, çünkü ve be adı 5 çarpı 5 ya. Ben de şu biz de şöyle yapalım diye düşündük. Hazır mısın? Zangül. İyi. Hazır mısın Zangoç sen peki? Aa, onu Peki. Zingu. Evet, Hayır, Bakın, herkesi davet ettik. Zarcan, e, Zarcan nasıl? Bunu sorarsanız yani iyi. Nasılsınız Zarcan? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Oraya atık. Evet beş çarpı bir bakın beş çarpı beş dedik birinci adıma biz beş çarpı bir diyoruz neler yapacağız bakın biz sizler için güzel ve kesinlikle komedili içerikler hazırlamak için her daim bir yöndeyiz. Bu arada hmm, güvenebilir miyiz bu bilgilere verdiğimiz bilgiler bilimsel verilere hani bilimsel verilere bilimsel bilgilere dayanarak veriyoruz bu bilgileri bu bilimsel veriler atıyorum mesela bilimsel bir şeyler yapıyorsunuz diyelim ki Einstein'in hayatını merak ediyorsunuz özet geçmeyebiliriz ama yani şunu söyleyeyim çok güzel olacak hadi bakalım Hadi sen de katıl, hadi sen de katıl, hadi seni bekliyoruz, gelmen lazım buraya mutlaka.